Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle kremalı havuçlu kek tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane orta boy havuç rendesi, 2 çay kaşığı tarçın, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı ceviz. Bir kabın içerisinde kekin hamuru için yumurtayı ve şekeri iyice çırpalım. Sonra sıvı yağ ekleyelim, ardından unu ve kabartma tozunu ekleyip iyice çırpalım. Uzun bir süre çırptıktan sonra havucu, cevizi ve tarçını ekleyip karıştıralım. Borcamımızı yağlayalım. Ve karışımı borcama dökelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirelim. Diğer bir yandan ise kremasını hazırlayalım. Kreması için gerekli olan malzemeler 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilin. Bir tencerenin içerisine önce unu, daha sonra nişastayı, şekeri, ve sütü ekleyip ocağın altını açmadan karıştıralım. Bütün topakları gittikten sonra ocağın altını açalım ve kaynayana kadar fukurdayana kadar pişirelim. En son ocağın altını kapatıp şekerli vanilini ekleyip karıştıralım. Pişen kekimizi fırından alalım ve ilk sıcaklığı çıkana kadar soğumaya bırakalım. İkimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine kremasını dökelim. En son üzerine süslemek için hindistan cevizi serpiştirelim. Servis etmek için dilimleyelim. Ve servise hazır. Afiyet olsun. Bugün de bir lezzetimin bir tarifimin sonuna geldim. Bu lezzetli tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.